Esselamu Aleykum ve Rahmetullahu ve Berekatuhu Malatya'da, Adıyaman'da, Diyarbakır'da, Maraş'ta, Mardin'de bildiğimiz, bilmediğimiz ne kadar yer varsa hatta de Allah Subhanehu ve Teala mazlumların yardımcısı olsun, muvahhidlerin, Müslümanları o durumdan kurtarsın diyoruz. Allah afiyet versin diyoruz. Rabbim bu depremle beraber insanların hayatlarını, inançlarını, ahiretlerini mahveden şirk depreminden de devletin kademesini bir an önce kurtarsın. Devletin kademesinden bir an önce bu şirk rejimini alsın. Şunu da belirtim ki deprem yerlerine yardımla ilgili yönlendirmelerde bulunuyoruz. Bu konuyla alakalı yardım yapmak isteyenler varsa bizlere ulaşabilirsiniz. Şunu iyi bilmeliyiz ki Allah'tan başka tevekkül ettiğimiz bu rejim olsun veya herhangi kişi ve kurum olsun fark etmez. Hiçbirimizi Allah gibi koruyamaz. Bizden bir sıkıntıyı gideremez. Bugün Rabbimize tam teslimiyetle yönelmiş olarak başımızdaki sıkıntıların gitmesi için dua ederken bu musibetler başımızdan gittikten sonra da ona uygun bir hayat yaşayalım. Özellikle bu ve geçmişteki depremler kimimizi hayır üzere, kimimizi şer alıp giden bir ecelin en sebeplidir bunu böyle bilelim biz başımızdaki sistemden dolayı memlekette işgisi genellevi faizi özetle Allah'ın hükümleri yok diye bunlar oldu demiyoruz ama bunlar Rabbimizin izni olmadan da olamaz diyoruz. Rabbimiz bunu gönderdi. Bizim buradan, böylesi meselelerden çıkartmamız gereken bazı meseleler olduğunu düşünüyorum. Düzgün bir şekilde, güzel bir şekilde okur isek, bize fayda olabileceğini düşünüyorum. Yani biz henüz yok olmamış bir kavimiz, doğru mu? Evet. Bu nedenle Kur'an'daki helak olan kavimlerden olduk demiyoruz. Biz şu an halen ayaktayız. Lakin bugün yaşantımıza dikkat etmez isek, illa helakı beklemeye gerek yok. Ölüm bizim zaten helakımız olacaktır. Şimdi siyasetçiler, devlet bakanları, sistemin yanında bulunan bütün kuruluşlar ve kişiler deprem konusunda taziyelerde bulunacaklar. Vefat edenlere Allah'tan rahmet isteyecekler. Biz de Allah'ı hatırlayan bu devlet kademesine ne yapacağız? Rabbimizin kendilerinden ne istediğini hatırlatacağız. Görüyoruz ki bir şeye engel olamıyoruz. Rabbimiz bir felaket gönderince, bir afet gönderince, bir hastalık hastalık sıkıntı gönderince bunu durduramıyoruz. Gücümüz yetmiyor, aciz kalıyoruz. Şimdi binlerce insan evsiz, yurtsuz, ihtiyaç sahibi oldu. Devlet halen Allah'a karşı olan bu tutumunda devam etmek yerine tevbe etmelidir, kendini düzeltmelidir diyoruz. Soruyorum neyinize güveniyorsunuz? Daha dün evlerimiz sarsıldı, kalplerimiz korku ile doldu ve Allah'ı andık hiçbir parti yetkilisini, öyle sevdiğimiz, dayandığımız, sen olmazsan olmaz dediğimiz kimseleri anmadık değil mi? Nereye kadar böyle gidecek? Hep Allah'ı işimiz düşünce mi anlayacağız? Neden O'nun bizden istediği yaşamı ortaya koymaya çekinip, O'nun hakkı olan hüküm hakkını dava etmeye gelince ondan bahsetmiyor da, elimizde olan malımız, mülkümüz, canımız tehlikeye girince, çoluğumuz, çocuğumuz tehlikeye girince Allah diyoruz. Şimdi devlet uyarılmaz mı? Devlet hata yapamaz mı? Devlet tevbi ve etmeyecek kadar masum mu kutsal mı Hayır değil. Ey kavmim! Ölüm zaten bize bir gün gelecek. Biz o güne ne hazırladık onu düşünelim. Rabbimiz bizlerin aklımızdan uydurduğu İslam'ı ya da sistemin önümüze camilerde sunduğu İslam'ı istemiyor. Kendi kitabındaki saf, hatıksız İslam'ı istiyor. Biz neden Allah yokmuş gibi yaşayıp sonra da yok saydığımız Allah'tan bir şeyleri bize yar, bize var edeceğini bekliyoruz? Neden görmek istemediğimiz Allah'ı canımız yanınca ona karşı Gözlerimizi dört açıyoruz, bakın depremlerde vefat eden kimselerden bahsetmiyorum. Onlar zaten ecellerine kavuştular. Bu bir sebeptir zaten, bu deprem bir sebeptir. Onların hesabı da Allah'a kalmıştır. Onlar için hayat bitti. Ama bakın biz gerideyiz, hayatımız var, hatamız var ise, kusurumuz var ise düzeltebiliriz. Artık bahanelerin ardına sığınıp İslami bir hayat yaşamayı ertelemek yerine şu kendimi nispet ettiğim İslam dini nedir diye araştırıp, öğrenip kendimizi Allah'a teslim olan bir kul haline getirebiliriz. Böyle bir fırsatımız var. Bakın biz bugün ölmedik. hala bir fırsatımız var, bir sermayemiz var. İnsanların ölüm şekilleri sizi hiç aldatmasın. İnsanlar depremde ölmesiyle normal ölmesinin arasında ne fark var? Eğer Allah'a şirk koşuyor da bu partileri Allah'a hükmünde ortak kılıyorsan, sen istersen saraylarda öl. Ne fark eder? İnsanlar ne kadar güzel öldü mü diyecekler sana? Öyle demeyecekler. Sen faizle evini almışsan, haram işlerde çalışıyor isen, zinanı eksik etmemiş, haram yemeği eksik etmemiş, kumarını oynamış, içkini içmiş isen, istersen devletin başındaki adam ol ve en güzel manzaralı evlerde öl. Ne fark eder? Bir şey fark eder mi? Bu nedenle görünen deprem bugün yaşadığımız deprem iken görünmeyen deprem hayatımızı mahveden, ahiretimizi berbat eden kararlarımız, inançlarımız, fikirlerimiz ve eylemlerimizdir. Rabbimiz için yaşar isek, Rabbimiz de bizim için bir gelecek hazırlayacaktır. İşte bunu unutmadan hareket edip elimizden girecek dünyayı satın almak yerine bize kalacak bir geleceği hedef edelim kendimize. Evet, siz de bu memleketteki asıl sorunu biliyorsunuz ama bu memlekette o sorununu çözmek için çözüm üretmekte, bunu söylemekte maalesef yasak olduğunu biliyorsunuz. Rabbim bu şirk rejimi olan depremden ve kendi gönderdiği depremlerden bizleri korusun ve kurtarsın.